Herkese selamlar. Bugünkü videonun konusu Hollanda'da karşılaştırmalı olarak market fiyatları. Hollanda'da en çok bulunan marketlerden biri olan Albert Heine'a. Sonrasında Jumbo'ya ya da Jumbo'ya en sonda aslında Almanya'da daha çok yaygın olan ve daha ucuz bir market olarak bilinen Lidl'a gideceğiz. Bir alışveriş listesi hazırladık. Sanal bir alışveriş listesi. Bu listeyi bu 3 marketin hepsinden teker teker alacağız aslında ve ne kadar tuttuğunu karşılaştıracağız en sonunda da. Sebzelerde ve meyvelerde en ucuz ürünleri, paketli ürünlerde de hep birbiriyle karşılaştırılabilir ürünleri seçmeye çalışacağız. Mesela Jumbo'nun ya da Albert Heijn'in kendi markası varsa onları seçmeye çalışacağız. Böyle bulamaz örneklerde de mesela cips için bütün 3 markette de Pringles'ı seçeceğiz. Olabildiğince karşılaştırılabilir olması için elimizden geleni yapacağız. Albertine'e başlıyoruz. Bu el terminaliyle aldığınız ürünleri okutabiliyorsunuz. Albert Einstein'da ve Yumbo'da var bu. Kendi listenizi oluşturmuş oluyorsunuz aldığınız ürünler için. En sonunda da kasada hiçbir şey okutmadan sadece bu cihazla kasayı eşleştirerek direkt ödeyip çıkıyorsunuz. Çok büyük kolaylık. Ve aldığınız ürünün fiyatını da tek tek görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Konserve kuru fasulyenin 1 kilosu 3.19 Albert Einstein'da. Burada kuru fasulye genelde böyle satılıyor. Bazı marketlerde bizim bildiğimiz şekilde de satılıyor ama her yerde bulamadığımız için bu şekilde çekiyoruz şu an onu. Pirincin kilosu Albertay'da 3 ,48 euro 48 sent. 1 kilo göğüs eti 11 ,86 euro 86 sent. Burada 1 kilo kıyma 9 ,78 euro 78 cent. 1 litrelik Coca-Cola 1 euro 99 sent Ama burada bugün bir indirim var. 3 tane alırsanız e, tanesi 1.67 euroya geliyor. Ama biz şu an bir tanesinin bas fiyatını değerlendireceğiz. Yani 1.99 Albertayne'deki fiyatı şu an bu kolanın. Spagetti 1 euro 40 cent. Zeytinyağı 7 euro. E, marketlerin kendi markalarını almaya çalıştık seçmeye çalıştık. Bir de ekstra virgin olanı seçtik. 24'lü 30 siyerlik bira kasası 7.99 bunu kasa olarak aldığınızda 4 euro da ücret ücreti ödüyorsunuz. Geri getirdiğinizde onu geri alıyorsunuz. Baya uygun ama en ucuz bira buradaki. Tereyağının kilosu 9 euro 16 cm. Sıpalı şarap seçmeye çalıştık. En ucuz şarabı. Bir de bordo seçmeye çalıştık. Ee, bu 4,5 euro. 4,49 tam söylemek gerekirse. Ee, bu kajunun kilosu da 12 ,38 euro 38 cent. Bu pringosu da 2 ,29 euro 29 cent. Al bir 60'lı klasik bulaşık deterjanları, Albertine'in kendi markası, 3.79 EUR. Şimdi tahmin et bakalım, sence bugün Lidl mı, Albertine mi, yoksa Jumbo mu en ucuz çıkacak? <gülüyor> Şimdi bu biraz tahmin etmesi zor bir şey. Çünkü zaman zaman Albertine'da ya da Jumbo'da daha fazla indirim olduğu zaman... E, Aldi'den ya da Lidl'dan daha ucuz olabiliyorlar. E, o yüzden tam emin olmamakla beraber... En son geçen yaptığım alışverişte Albertine daha ucuz olduğu için Albertine diyorum. Lidl'den daha mı ucuz çıkacak? Evet diyorsun? olabilir. Ben diyorum ki Lidl en ucuz çıkacak, sonra Yumbo sonra Albertine. Bilmiyorum. Sen Albertine'den sonra en ucuz neresi sence? Lidl. Lidl. Evet. En pahalı Yumbo çıkacak diyorsun. Evet, sanki öyle bir hissiyat var bende nedense. <gülüyor> tamam, görelim bakalım. Görelim bakalım. Şimdi de sıra Yumbo'da. yumbo da domatesin fiyatı 1 kilosu en düşük 4 euro bir tane salatalık 1.40 kırmızı biber de 7 euro kilosu muzun kilosu 2 euro portakanın kilosu 1.5 euro elmanın kilosu da 1.90 euro bu Kilo patates 3 euro, soğanın da kilosu 1.30. Yumru da 12'li 3 katlı en ucuz tuvalet kağıdı 5 euro 27 cent. Şimdi Albert Heijn'i ve Jumbo'yu bitirdik. İki market şaşırtıcı derecede baş başa gitti. Yani kıyma fiyatları, tavuk fiyatları, sent küsüratına kadar aynı. Gerçekten çok şaşırdım. Sebze ve meyve de genelde öyleydi. Şimdi çok ucuz diye sürekli bahsedilen Lidl'dayız. Bakalım bu Hollanda'nın en yaygın iki marketinden gerçekten ucuz mu Lidl? Yoksa bu insanların kafasında oluşturduğu bir ilüzyon mu? Hadi gelin bunu hep birlikte son marketimizde öğrenelim. Buraya girince direkt Bim A101 hissiyatı yaşıyorsunuz. Raflar çok benziyor. Evet, Lidl'da çamaşır deterjanları 3.39. Süt 1.19. Bu bizim için de yeni bir deneyim oldu. Çünkü genelde en çok o marketi bulduğumuz için Albert Einstein'a gitmeyi tercih ediyorduk. Lidl ilk girdiğimizde bayağı ucuz hissettirdi. Böyle sebzelerde, meyvelerde özellikle ama daha sonradan burada çeşit olmaması bu işi biraz tersine döndürdü. Mesela diğer marketlerde tuvalet kağıdı için 3-4 farklı opsiyonunuz varken burada sadece tek bir opsiyonunuz var ve mesela diğer marketlere göre ortalama 1 Euro falan pahalı. Mesela burada 1 litre kola yok. Ama diğer marketlerde 1 litre kola Vardı. Burada bir buçuk litre kola vardı. Karşılaştırma tam yapmak doğru olmaz sonuçta. Diğer taraftaki bir buçuk litre fiyatlarına da bakmadık. Sonuçta bu litre yükseldikçe fiyatı azalan bir şey. Ve mesela burada konserve kuru fasulye bulamadık. Kuru fasulyenin soslusu vardı. O yüzden o da tam doğru bir karşılaştırma olmayacak. Bu birkaç ürünü çıkartarak Lidl'ı değerlendireceğiz. Ama benim hissiyatım 3 markette birbirine çok yakın çıkacak. Böyle Lidl park atacak gibi bir şey hissetmedim. Ama bakalım eve gidince hesaplamayı yapacağız, paylaşacağız. Eve de bisikletlerimizle gidiyoruz. Evet şimdi eve geldik. Lidl'da olmayan ürünler için o ürün hangi markette daha pahalıysa onu yazmaya karar verdik. Mesela Albertine ve Yumbo'da var Lidl'da yoksa ve Albertine'da daha pahalıysa o ürün, Albertine'daki fiyatını yazacağız. Çünkü şöyle düşündük, Lidl'da o ürünün olmaması aslında Lidl'ın bir eksikliği ve bunu ona negatif yansıtmaya karar verdik aslında. Gelin şimdi listeyi birlikte doldurmaya başlayalım. Sebze meyve, gıda, hijyen ve atıştırmalık kategorilerindeki ürünleri de Detaylı olarak hangi markette daha ucuz, hangisinde daha pahalı birazdan görebileceğiz. Sebze ve meyvede en ucuz market Albert Heine. Ama gördüğünüz gibi en pahalı market Yumbo ile arasında yaklaşık 1 Euro kadar bir fark var. Gıda da Lidl en ucuz. En pahalı market Albert Heine. Ve aralarında yaklaşık iki buçuk euro gibi bir fark var. Hijyende en ucuz market Yumbo ve en pahalı market Lidl. Bu ikisinin arasında da yaklaşık bir buçuk euro kadar fark var. Ve son olarak atıştırmalıkta da en ucuz market Lidl ve en pahalı market Albert Heijn'le arasında bir eurodan birazcık fazla bir fark var. Gelelim tüm alışverişin toplamına. Tüm kalemleri tek tek topladığımızda Lidl en ucuz market çıktı. Lidl aynı zamanda en pahalı market Albert ise 2 Euro'dan biraz daha ucuz çıktı. Yani sürekli tek markete gidiyorsanız hangisini seçtiğinizin çok da bir önemi yok bu sonuçlara göre. Ama diyelim ki çok takıntılı bir insansınız ve market market dolaşıp her marketteki en ucuz ürünü bulup alıyorsunuz. Bu ne kadar mümkün tartışılır ama diyelim ki gidip bu listedeki ürünlerin en ucuzunu 3 markette dolaşıp tek tek aldınız. O zaman ne kadar mı ödüyorsunuz? O zaman cebinizden 99.89 euro çıkıyor. Diyelim ki o kadar da takıntılı değilsiniz ama ucuz ürünü ucuz marketten almak istiyorsunuz. O zaman da bu listedeki kategorilere bakarak sebze meyveyi en ucuz olduğu için Albert Einstein'dan, gıdayı ve atıştırmalıkları Lidl'dan, hijyen ürünlerini Jumbo'dan alıyorsunuz. O zaman da cebinizden 103 euro 23 cent çıkıyor. Diyelim ki neyi nereden aldığınıza hiç dikkat etmiyorsun Ve denk geldi bu bahsettiğim ürünlerin sürekli en pahalılarını aldınız. O zaman cebinizden ne kadar mı çıkıyor? O zaman cebinizden 112 euro 71 sent çıkıyor. Olabildiğince temel ve birbiriyle karşılaştırılabilir ürünlerle yaptığımız sanal market alışverişin tutarları bu şekilde. Bundan sonrası sizin kendi tercihiniz. Buradaki rakamlar bu efora değer mi değmez mi değerlendirip alışverişinizi ona göre yapabilirsiniz. Bu arada benim şahsi fikrimi söylemem gerekirse bu fiyat farkları için yani bence marketler arasındaki fiyat farkları çok az. Bu fiyat farkları için mesai harcamak daha zor. Yani bir market seçip ona gitmek e, bence daha mantıklı. Ama mesela burada ne fark yaratıyor onu söyleyeyim. Marketlerde burada sık sık indirimler olabiliyor. Zaman zaman bu sıklık da değişiyor tabii ki. Bazen hani daha seyrek de görebilirsiniz ama bir indirim oldu mu gerçekten indirim oluyor. Mesela e, ikinci ürün bedava oluyor, ikinci ürün yarı fiyatını oluyor herhangi bir bazı ürünlerin fiyatları bayağı aşağı düşmüş olabiliyor. Yani mesela bu indirimleri takip eder ve alışverişinizi yaparsanız bu rakamları bayağı aşağıya çekebilirsiniz. Tek yolda da bu aslında bence daha ucuz alışveriş yapmanın. Bunu mesela sizin için yapan bazı uygulamalar da var. Mesela biz de bugüne kadar çok kullanmadık ama Reclaim Folder diye bir uygulama var. Sizin için bir sürü marketin ya da diğer bazı mağazaların indirimlerini gösteriyor. Hangi dönemde, neyde, ne kadar indirim olacak diye. Hani bu tarz... Uygulamaları takip edebilirsiniz. Güzel bir içerik hazırlamaya çalıştık. Bayağı uğraştık. Umarız beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.